Lourdes Müzesi'ndeyiz ve müzenin en değerli parçalarından birine bakıyoruz. Bu, Kral Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu stel. Hammurabi, yakın doğudaki en önemli yasaları yaratmakla ünlü bir Babil Kralı'ydı. Ki bu yasalar, eski ahitin 10 emrinden bile eski oldukları için, belki de onların öncüleri olarak kabul edilebilirler. Aslında çoğu araştırmacı, bu yasaların birçok incil metninin kökeni olduğuna inanıyor. Tepede Hammurabi'yi Tanrı Şamaş'tan yasaları alırken görüyoruz. Şamaş, hem güneş hem de hukuk ve adaletle özdeşleştirilen bir tanrıydı. Bunun Şamaş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü miyferinden yükselen boynuzları ve omuzlarından yayılan ışınları onu simgeliyor. Ama daha önemlisi otoritesini gösteren bir tahta oturmuş ve ayakları da dağların üzerinde duruyor. Bu gördüğünüz ölçüler Tanrı'nın doğduğu dağları temsil ediyor. Bu fazlasıyla sıradışı çünkü Babil kralı Hammurabi neredeyse onunla eşitmiş gibi resmedilmiş. Tam olarak aynı boyda olmasa da ona direkt olarak hitap ediyor. Ama kendisi ayakta, tanrı ise oturuyor. Ve tanrıdan hem bir yüzük hem de bir asa alıyor. Bunlar elbette ki güç sembolleri. Söylememde fayda var ki bu yapıt bazalttan yapılmış. Yaparken çok zorlanmış olmalılar. Bazalt, volkanik olaylar sonucu oluşur ve siyahtır, ayrıca çok serttir. Bütün stelin üzerine nakşedilmiş ufak kayıtları görebilirsiniz. Burada üç parça yazı var. Birincisi, kralın tahta çıkışını anlatıyor, yani onun kral olmaya nasıl hak kazandığını. İkincisi, onun şanı için bir övgü. Son olarak ise, en önemlisi, Babil'i yönetmiş olan 300'den fazla yasa buraya yazılmış. Bu yasaların hepsi akatça çivi yazısıyla ve oldukça anlaşılabilir bir dille yazılmış. Hamur abi bunun gerçekten de gelecek kuşaklara kalmasını istemiş. Ve böylece herkesin bu yazılanları okuyup anlayabileceğini düşünmüş olmalı. İnsanların bu yasaları anlamasına gerçekten önem verilmiş. Çünkü bu yasalara uymayanlar için çok ciddi cezalar düşünülmüş. İşte bu yüzden tüm yasaları yazmışlar. Böylelikle bilirsiniz ki, eğer bunu yaparsanız, ailenize bu şekilde itaatsizlik ederseniz ya da şayet şu şu suçları işlerseniz, sizin cezanız burada yazıldığı gibi olacaktır. Yani hem suçlar hem de karşılıkları olan cezalar açıkça özetlenmiş. Daha da önemlisi, bu fikir şu an bile kullanmakta olduğumuz bir geleneğin başlangıcı olmuş. Yani hangi kasta ya da sınıfa ait olduğunuz fark etmeksizin, bir toplum içinde yaşamak için gerekli olan kanunlar, burada yazılı olarak açıklanmış. Bir insanın bulunduğu toplumdaki konumuna göre kanun değişiklik göstermiyor. Ayrıca bu yasalar da bir şekilde kutsal kabul ediliyor, yani değiştirilemezler. Bu düşünce de aynı zamanda önemli bir Hristiyan düşüncesi. Yasaların, insanların üzerinde olduğu kabul edilmiş. Bu yasaların kutsal kabul edildiği açıkça görünüyor. Tabi bunların uzun zaman öncesinden bize kadar ulaşması da oldukça sıra dışı, neredeyse 4.000 yıl. Bunun sebeplerinden birinin bu taşın çok sert olan yapısı olduğunu tahmin ediyorum. Aynı zamanda bugüne kadar gelmiş olması, öneminin bilindiğini ve ne kadar büyük bir saygı gördüğünü de bizlere gösteriyor.